Merhaba dostlarım ben Serdar ve Sanrısa baştan hoş geldiniz. En son bölümde şu evde mi yok şu evde OJLOKU'nun evde bu ev miymiş ya? Şu OJLOKU'nun evde küçük bir parti vermiştik sonra dışarıda parti vermiştik. Dışarıda pa verdiğimiz parti benim çok daha fazla hoşuma gitmişti. Ee, çünkü çok daha benlik bir partiydi içeride çünkü müzik vardı. <gülüyor> ee, agresif yorumlar. Ama OG evi bu ev miymiş yani? Bu beni biraz şaşırttı. Acaba büyükannesinden falan mı kaldı? Bir şey mi oldu? Çünkü... Okey. OG sahip olabileceği bir eve benzemiyor. Veya sahip çıkabileceği bir eve pek benzemiyor. Neyse devam edelim. E, bütün spreyleri yaptığımız zaman e, bizim dostlarımızın e, elinde... Okey. Sezer'in arabası orada kalsın. Sezer'in arabası Sezer'e. <gülüyor> eee... Bütün spreyler yaptığımız zaman böyle bir sürü silahımız falan olacakmış. Öyle şeyler dendi bana. Hayır hayır bu arabayı almıyorum. Hayır bu arabayı almıyorum. Ee, park edilmiş bir araba bulacağım. Park edilmiş bir araba bulabilecek miyim peki? Sanırım bulamayacağım. Hadi şu ara, şuraya bazen park ediyor arabalar. Eheee derken park ettiler. Sen var ya sen bir tanesin. Ha buraya da park etti Ulan bu az önce benim almaya çalıştığım araba değil mi? E zaten bize gelecekmiş. Merhabalar baştan. Neler yaptınız, e, ahlıklarım nasıl gidiyor? Bir süredir sandalyesi çekmiyordum. Şu an çektim, e, bir mutlu oldum. Biliyorsunuz çektiğim zaman genelde 1-2 bölüm üst üste çekiyorum. Çok e, kas yapmaya gerek yok bu aralar. Kas yapma kısmını kendime bırakıyorum biliyorsunuz. CJ'yi artık <gülüyor> yapmasına gerek yok. E, öyle. Öyle. Bu aralar çok e, ilginç yorumlar alıyorum ya. Yani yorumun aslında kendisi ilginç değil de bir gerçek hayat e, şartlarına vurduğun zaman, vurduğumuz zaman çok tuhaf şeyler kaldı. Aa ulan, kaçırdığım spreyler vardı, ama unuttum sanırım. Neler onlar, neredeler, ne şey yapıyorlar? Ne? Ha balas, sal gitsin. Onlara baştan bakacağım. Benim gibi bütün yorumlarınızı okuyorum ve bazen gerçekten ilginç yorumlar geliyor. işte. FNAF hakkında falan yorumlar geliyor. Şey falan diyenler oluyor. işte. abi aslında o robotun kafasına, şeyine, ağzına kafasını sokan çocuğun ismi şuydu falan diye. Normal hayatta aldığım mesajlar değil bunlar biliyorsunuz. Normal mesaj hayatta kimse bana hangi çocuğun, hangi robotun ağzına kafasını soktuğunu yazanlar olmuyor. Ama olsun bu da bir şey sanki... Sanki burayla ilgili bir şeyler vardı. mı diye son bir kez daha kontrol edeyim. Evet kayıtlamışız. Arasına sıra kayıtlı. Olmuyoruz çünkü ben konuşuyor oluyorum. Üzücü anlar oluyor onlar. Çünkü bir süredir konuşuyorum. Ve aslında hiçbir şey yok. Neyse ha şeye getirecektim. Ben yorumlarınızı okuyorum ve yorumlarınız hayatım var. Aha! Evet bebeğim. 146 strikes again. 36 tane yapmışız, 100 tane var. Ben 40'a dayandık diye düşünüyordum ama Demek ki az, az önce aşağıda böyle bir şey mi çıktı? Farklı bir yazı daha mı çıktı? Ben e, arabamı kaybettim değil mi? O arabayı bir daha bulamayacağım. Aa hiç gerek yok burada başka bir araba varmış. Arabaya binelim o zaman. Neyse yorumlarınızla hayatıma renk katmaya devam ediyorsunuz. Bunun için çok teşekkür ederim. Ama bu araba park edilmişti ya. Bir de iki, iki polis arabası geliyorlar ya. Lan arabanızı çarpa çarpa geliyorsunuz ya. O kadar önemli değil hocam. Gerçekten o kadar önemli değil ya. Neyse. Ee, öyle işte. O yüzden e, yorum yapmak isteyen yapmaya devam edebilir. E, yorumları teşvik ediyorum. Ne ile teşvik ediyorum? Kalplerle teşvik ediyorum. Benim kalbimden yolladığım başka kalplerle teşvik ediyorum. Böyle ben şu an yanlış yöne gidiyorum. Ya peş, beni bir salsanız acaba polis bey memur bey beni bir salsanız sesi azıcık daha arttırdım. Ee, ses hakkında e, feedbacklerinizi vermeye devam edebilirsiniz. Şeye gidiyoruz aynen. E, Donut dükkanına gidiyoruz lakin buralarda da bir yerde acaba bir şey var mıydı? Şöyle bir kontrol edeyim. Ha, huh. Spray. Bir şey. Şurası ilginç bir yer. Şura... Oho arabaya bak. Wow. Şuranın devamında acayip bir şeyler olabilir miydi? Ya yapmışız okey. Güzel. İlişkilerim güzel hafızam kötü sadece. <gülüyor> güzel ve zengin olmak harika bir şey diyor. Ya kimsenin o konuda seni tartışacağını sanmıyorum. Şöyle baktım, evet. Tamam, neyse. Spray, yapmaya devam edeceğiz. Ee, diğer polis ve şey görevleri için. Yo, CJ. Burning desire mı? Aha, ben yanmıyorum. Aha, bu rahatlatıp yapabiliriz artık. Hey. Bir kez daha, Trabzonspor bardağımızla içelim. Trabzonspor çok ilginç bir takım ya. Hiçbir zaman şampiyon olamıyor. Ama sounds <gülüyor> like falan da hiç eksilmiyor falan. Böyle çok arada bir yerde çok araf bir takım ya yani. Çok ilginç abi. Çok ilginç. Evdeki cihazlarım, telefonlarım, bilgisayarlarım çalışmadığı zaman ben de aynı kafaya giriyorum arkadaşlar. Bu arada evet mikrofonu <gülüyor> şu tarafa aldım <gülüyor> artık. Şu <gülüyor> taraf çünkü ho, ho şuradan ışık gelsin olduğu gibi. <gülüyor> ve yukarıdan ışık gelsin falan <gülüyor> dedim. Ee, bu da böyle oldu bilmiyorum. Ama daha güzel, özgür, açık ve ah çok ferah hissettiriyor bu şekilde. Lütfen Lütfen buna bilebiliyor olayım. Hadi be. Oo. Oh, Oo. Oh. <gülüyor> ulan tüh be yakamıyoruz ya. Aldım bulan arabanızı. Arabanızı aldım arabanızla gideceğim. Çok mutluyum şu an. Benden mutlu pek az kişi var şu an bu dünyada. Benden daha mutlu. ha. Bu da ne aracı var acaba? Lütfen seni ezmeyeyim. Net bir şekilde gerizekalı ya. Hocam ben de polisim ya. Polisim ya. O ikinciyi de ezdik. Ne kadar hoş. Ne kadar hoş bir durum. Neyse çok önemli değil de. Gidelim bakalım devam. Bir şeyler yakmaya gideceğiz sanırım şu an. Gidebiliriz. Ama keşke şu arabayı aldım arabayla bir şeyler yapabiliyor olsaydım. Bu ne? Nereye nere gitti Haa okey. Şeyleri almaya getirdi bizi. Of. Kötü oldu bu. 10.81'de. Okey bir dakika. Oralarda bir yerde hiçbir yer yok mu ya? Şuraya gidelim bari. Ulan polis arabası da de gidemeyiz ki. Ama yıldızlarımızı kaybedebiliriz. Yıldızlarımızı kaybetmek için de Burada bir yer yok. Var mı? Belki arkada var mı acaba? Şurası yıldızlarımızı kaybedebileceğimiz bir yer mi? Yok. Bir yerde yıldızlarımızı kaybedebiliyorduk ya. Buralarda bir yerde. Aha! Glen Park'ta vardı bir tane. Eminim. Ya e, şu an bir yıldız kaybetsek peşimize motorlu polisler takılmayacak. Böyle bir kafa. Glen Park neredeydi? Glen Park geride kaldı. O şerefsiz peşimizden gelip bize kurşun sıkacak. O yüzden bir, bana kurşun sıkılmasını istemiyorum. Bunlara mantıklı istekler. Eminim siz de size kurşun sıkılmasını istemiyorsunuzdur. Cümlede bir sıkıntı var ama nerede? <gülüyor> Sıkıntının tam olarak nerede olduğunu emin değilim. Aa nasıl? Burada... Bak, diğer... Aha! Diğer taraftaydı ama... Okey insanlar takılıyor, şey yapıyor. Hah! Hah! Güzel. Şşşş! Güzel. 37 graf grafiti. E, hapse girmek istemiyorum, jail'a gitmek istemiyorum. Çok teşekkürler e, Memur Bey. Ben polis vazifemi yapacağım şimdi ve bir tane daha buluruz bence ya sağdan soldan bir yerden. Şurada var mıydı acaba? Şurada sen karşıya çıkabiliyorduk ve burada bir şeyler... Ve burayı halletmişiz. Burayı hallettik mi? Ne zaman hallettik biz burayı? Burayı da ezdik. Evi yak, evi yakacağım da polisler peşimde. Şimdi peşimde polisler varken bir yangın başlatmak hoş bir şey olmaz sayarım. Ama çevrede azıcık bir şey dolaşırsam bence... Hayır, hayır hayır hayır hayır ha. sizi aşırı güçlü olunca bazen ipin ucunu kaçırabiliyoruz. Öf. Yes. Öff evet. Çok değer. Tamam ben gidip şey yapayım ya. Bence... Bence bir sıkıntı çıkmaz. Bence iyiyiz şu an. Gidip yakalım o evi. Abi herifler bize Orası başka bir misali ama. Elinde 20 tane şey var. Şimdi bunu nasıl halletsek? Nasıl halledecek? Tek, tek bir halledecek tek bir şey var zaten. Hey, huh? Ay okay. güzel Bence böyle böyle hallederiz. Hey you want Ha, okay. Hepsini temizlediğimize göre yes. Hiçbir şey yapmamız gerekiyor. Şimdi gerçekten alevlerden zararı almayacağız değil mi? Hayır. Hayır. Yan bebeğim yani Evet yan da. Yetişecek mi acaba? Dur bakalım. Hadi deneyelim. Yay! Yanıyoruz ama hiçbir şey olmuyor. Yes be! ha <gülüyor> Yakarım oğlum. Herkesi yakarım ben buradaki. Hey. Ev yanmaya başladı. Güzel yansın. Aa gelenler var bak karşıdan. O kadar bomba atarsam gelenler olur tabii ki. Görüyorum ki kızım benim için yanıp tutuşuyorsun. O yüzden ben de içeri gelip seni kurtaracağım. Birisi başka birisi yok. Beni şey yapmaya gelen Güzel. Devam. Nereden alıyorduk şeyi acaba? Oğlum çok iyiymiş lan itfaiye görevlerini yaptı. Hayır hayır. içeri gir. CC içeri gir. CC içeri gir. Kızı arkadan unuttun evet. Küçük bir unutma vakası yaşanmış olabilir. Bu ne? Aa para. Güzel. <gülüyor> para gördüğüm için bu kadar sevinmem de. Ah. Öff. Şey yapamayacağız böylece. Nereden çıkıyorduk ya? Yani? Buradan değil. Ha, şuradan. öf Seni mi söndürmem gerekiyor acaba? Tamam bence artık Aa, yukarı çıkıyorsun hala. Ne çok sorun değil, şey değil o. Net bir şekilde alev almış bir yer değil o yüzden. Tamam söndü burası. Oh God, so Üf. Okay. Ben zaten yanmayacağım. Oh, kolay kolay yaptık bir görev. Alev barındıran görevlerin hepsi bundan sonra kolay kolay geçeceğiz, değil mi? Hiç bir gram umrumuzda olmayacak yani bir sürü şeyi. Söndürüyorum lan, bir sakin ol maniak. Ben yanmıyorum merak etme. Ben soğukkanlı bir insanım. Benim kalbim sadece senin için yanıyor bebeğim. Gel hadi. Hey adamım sana Wow. Siz Sizizi yangından kurtaran insanlar hemen öper misiniz? Hey, yeah. Please, yani bu şeyler üzerinde de var. Allah! Hey, hey, hey. Sakin. Sakin. Ya yani nasıl iş yürüttüğünüzü biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Everybody you away, okay? <gülüyor> 37 tane graffiti spreyledik. Bence gayet iyi gidiyoruz şu an. Bu nasıl var diye bir tane crash görevde, "Aa yanlış geldim. Alışkanlık edebilirsiniz." Sağlam alışkanlık edip bu arada. Oh Denise, Denise Robinson. Give me a call sometime. We should go out or something. Yeah, I like that. Okay, I'll catch you later, CJ. Bir günümüzü, bir bölümü olduğu gibi bu meselelere şey yapalım mı, ayrılalım mı e, yorumlarınızı şey yapmak istiyorum. Deniz bu evet attı mı Hadi gel bakalım, çıkalım. Beni bir ara ara dedim ve geldim yani. Bu kadar is Onu yangından kurtardım araçla geldim çünkü ben bu kadar romantik bir insanım. If <gülüyor> e okay manyağa bak. Tamam yapalım hadi. Şişt, alo. Ha gördüm. Aa kaybolurlar, dispanollar, olurlar. be. Hey Nerede ya? Gangster arıyoruz abi. Evet, evet evet evet evet sık sık sık sık sık sık sık sık kimə sıktın? Ha sık sık sık sık sık sık ha buradalar. Şş, alo. Ha ha evet, evet evet evet sık devam devam devam devam. Oho! <gülüyor> <gülüyor> sık sık sık hey hey hey hey. hey. Ha, öldü. Hadi bingo! Buradan öldürmek istiyorum! Buradan önce burada durduruz. Bu, sen mutlu olmalısın sen maniyak. Bu, sen mutlu olmalısın. Devam, devam, devam! Sık, sık, sık, sık, sık, sık, sık! Gel gel gel diğer arabayı biniyoruz. Bu arabayı yaktık. Wow wow wow çabuk bin çabuk bin çabuk bin çabuk bin. Düşündüğümüzden daha aksiyon dolu bir. Sık sık sık şunlara sık. Aynen sık. Harikasın bebeğim devam. Oho polise de Evet evet sık sık sık sık. Sık. Hey. Size sevgilinize kalırken böyle cümleleri kuruyor musunuz? Bebeğim, bebeğim geliyorlar. Bizi öldürmeye geliyorlar. Hey hey. Bak bak, bu bizi tutuklamaya geliyor şu an. Şu an bu polis bizi tutuklamaya geliyor. Memur bey, ee, kız arkadaşlarımla date'e çıktık ya. Date sadece bu. Tamam belki... Yani... Memur bey, siz de çok şeysiniz ya. size saldıran helifleri hiç yapmıyorsunuz. Biz bazı illegal çeteleri devre dışı bırakmaya çalışıyoruz, biz de şey yapıyoruz. Sık sık sık sık sık devam devam devam devam, hiç umurlarında değil ha. Kaçıyor, hiç umurlarında değil, şuna bak. Sık sık sık sık sık sık sık sık sık Devam devam devam devam. Güya yemek yiyecektik. Acaba geç mi kaldık yoksa çok mu keyif aldı? Aha bak! Aha! aha güzel arabası gelmiş. Orbaya bayılıyorum. Güzel. Bir ara takılırız dedi. İyi. Memur bey ama siz de biraz abartıyorsunuz ya. Bence biraz abartıyorsunuz yani. Biz romantik lazım. anlar yaşıyorduk yani. O kadar. Yani Los Santos'ta romantizmede mi yer yok? Sıkmayın lan bana, kaybettik şeyi. Okeyiz şu an. Heh, ilkten bir sevdiğim. Gidip baştan kreşin göreni yapacağız sanırım. Ah. Sen kimsin? What's up sweet? problem Who? Check this out. He's been He and he's okay. out of shit, return, CJ. And and a okay. I'm okay. no. gig, CJ. Nation and a yes, Nation açtık sonunda. Güzel. Hoşuma gitti bu görev ama bunu hemen yapmayacağız. Şu an crashın görevlerini yapmaya devam ediyoruz ve oradan devam edeceğiz. Ayrıca bizim sprey almamız lazım. Çünkü elimizde sprey olarak sadece bir yangın söndürücü var. Yani arkadaşlar ben bu konuda pek uzman değilim ama yangın söndürücünün... Nasıl lan? Yangın söndürücüyü bitirmişiz okey. Benim hatam. Yangın söndürücüyle sprey yapamayacağız diyecektim. Ama yapabiliyormuşuz. Hatice şuradan şey yapabilirsen aynen Teşekkürler Home'ye O araba gördüm güzel arabayı gördüm o güzel arabayı alırım ben mi Evet Hayır ben orada güzel bir araba gördüm. ben orada mavi güzel klasik bir araba gördüm Neyse tamam bunu da alırız artık ne yapalım Yapacak bir şey yok. Şimdi sanırım bu görev biraz daha zor olacak. Crash'in bu görevi. Bir depoya sızacağız. Sızacağız. Efendim. Falan. Hiç sıkıntı değil. 46 bunun üzerinden gelir. Gelecektir. İnşallah. Öyle umuyoruz. yapmam gerekiyordu. Şimdi polislerden kaçmam gerekiyor ama hallederiz. Bizim arabanın patlayacağını bizim arabanın da patlayacağını düşünmüştüm. Patlamaması bize beni çok şaşırttı. Ama yani sen neden arkamdan vuruyorsun abiciğim? yani neden ya? Bir araba patlayacak. Arabanın patlamaması gibi bir durum yok. Çünkü ben sürüyorum arabayı. Bir yanlış yoldan gidiyorum senin. İyi ezmedik kadını. İki yıldızı çıkardı. Net bir şekilde iki yıldızı çıkardı. Gel bakalım. Donat yiyiciler, simit yiyiciler. Okey böyle girilmiyor da bunları. Hay hay hay. Bir polisten bir diğerine oh, kaçıyoruz. You, you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh yeah. Ha. I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, okay, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals and tooling up for more than half-ass drivebys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl bu <gülüyor> I mean, Carl. Yeah, okay. take care now. For Ruslarla mı? Hiç Ruslardan bahsetmedi ama... Ha yok, şeyden bahsetti. Sovyetlerin yıkılışından bahsetti. Okay, güzel. Demek ki Ruslarla olan işimiz bitmedi. Ulan Ruslarla sürekli... ...eee... ...kırışıyoruz bu oyunda. Ve aslında hiçbir yere çıkmıyor. Burası ne güzel bir yer yani. bir Sola içeyim bari buraya gelmişken. Ney ki acaba yukarıda falan ne var ki? Görüyorsunuz arkadaşlar şeyin etkisi. Gazlı içeceklerin sağlığınıza etkisi. Bir tane sprank içtik ve kas gücümüz azaldı. Daha az kaslı oldu CJ. Burada net bir şey yok mu bu kadar mı burası? Axe. <gülüyor> ha okey. Güzel. Ölmedik, canımız gitmedi, bir şey olmadı. Burada bir şey yok mu? Burası böyle boş bir yer mi? Okay tam boş yederedokiz. Hafif bir şey oldum orada. Küçük anksiyeteler yaşadım orada arabayı bir yere çarpacağım korkusuyla. Okay depoya gidiyoruz ve bam bam bam. Benim iletişim yeteneklerim ancak bu kadara e, bu kadar düştü yani. Bu seviyeleri düştü ne yazık ki. Depoya gidiyorsa bam bam bam yani bu. Arkadaşlar bakın silahla çatışmaya gideceğiz. Stratejik davranmamız lazım diyemiyorum. Oho ama ne diyebiliyorum. Hadi bakalım hadi inşallah oradadır. Yani hadi şey oluyordur. Özür dilerim seni öldürmem gerekiyor da buraya geliyorum için. Yes. Evet. Şey değişmedi. Güzel. Mermi sayım değişmedi. Çok mutlu zaman öleceksiniz. Hayattaki pek çöpçüğe karşı tavrımda bu şekilde. Bu şekildedir yani. Çok mutluydunuz ama şimdi öleceksiniz falan gibisinden. İyi, şurada şey yapayım ki Bir yıldız bulana kadar veya şey yapana kadar diyecektim. Yıldızı nerede bulacağım tabi. Güzel. Polisleri olduğu gibi kaybediyorduk. Kaybettik. Güzel. Şimdi nereden gideceğiz? Sağ taraftan gideceğiz. Mi acaba? Sorular. Ama delice sorular. Acaba depoya nasıl gideceğiz? Sprey için takıntı oldu artık bende. Sprey arama arzusu benim kendi ruhumda içimde bir takıntıya dönüştü. Her tarafta bulmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Onlar her yerde falan gibisinden bir kafaya girdim. Ha. Selam sizi öldürmem gerekecek. Evet, sizi öldürmem lazım çünkü orada bir... Beni polis mi gördü az önce? Yok. Hayır, hayır, dur dur dur. Dur dur dur. Hayır, hayır, hayır, hayır. hayır Şişt. Selam memur bey. Hayır, hayır, hayır, hayır. Öyle bir durum yok. Bakın, bakınız, atış ediyorlar. Memur bey, atış ediyorlar. Ben sadece adamı ezdim. Ruslar ve balalar bu depoda anlaşma yapıyorlar. Okey bunlar Rus mu yani? Üf. İçeriye girmek için bir yol bulmalısın. Anlaşıldı. Bu görevde acaba şey var mıydı? Hah güzel. Saldırmaya mı geliyorsunuz acaba? Evet. Öleceksiniz ama. Aha orası yanmaya başladı. İşte şimdi sizin sonunuz herhalde. Çünkü artık benim evimde oynuyoruz. Sen... Onu da alayım. Teşekkürler. Kapı kilitli. Tamam. o Sıkıntı değil. Onu da alayım. Hayır be. Alamadım ya. Acaba başka bir şey var mı burada? Silah milah bir şey. Oo, i̇nşallah burada bir şeyler vardı. Sis bombası mı aldım ben az önce? Gaz bombası falan mı aldım? Gaz bombası aldım. Ne işe yarayacak bilmiyorum ama. Buradan da içeriye Buraları keşfedelim işte ya. Bakın orada gaz bombası olduğunu hiç bilmiyordum şu ana kadar. Ve belki unutmuşumdur bilmiyorum. Oyunun her tarafını gezmiş olalım yani. Şunun içine ne var abi? Hiçbir şey yok. Giremiyorsun zaten. Gezelim. Burayı iyice gezelim. Başka zaman gelmeyeceğiz zaten. Hem birisini görsek öldürürüz ve daha fazla mermi alırız. Olur da silah falan bulursak ene ne güzel. Ama çok da artık uzaklarda gitmeyelim. Şöyle bir bakayım. Hiçbir şey yok. Aa şuradan çıkacak herif. Aa buradan giremiyor muyum? E ee, o buradan çıkıyor. yok okey tamam. Anlaşıldı anlaşıldı. Anlaşıldı. Evet CJ. Evet bunu yapmak istediğini biliyorduk hepimiz CJ'in. teşekkürler. Bazen müsaade etmeliyiz işte. CJ'nin de kendi ihtiyaçları var. CJ inşallah bir yerden atlamaya çalışarak ölmezsin. Onları alayım. Teşekkürler. Selam. Motosikletteyken ateş edebilir miyim? Neden motosikletteyken ateş edeyim ya? Ben alamıyorum. Motoru kaydırma... O Motora bindirecekler beni. Nice. Onu da alayım. Teşekkürler. Off. Oh. Fanan vuruyorum oğlum sen ölmen lazım senin. Bak bunlar ölüyor çünkü kafalarından vuruluyorlar. Biyolojinin belirli kurallarına uyuyorlar. Kim sıkıyor lan bana? Ha sen sıkıyorsun. Okey tamam geleceğiz sana da. Lütfen alayım. Alan alamadık ya. Canım sıkılıyor öyle durumlarda. Oo! <gülüyor> oho! oho! Daha oho sen tehlikelisin. sofordu varmış bu ha. Aa şerefe bak. Lan dur dur dur. Ya of bir durun ya. Patlasana oğlum. Siz nereden çıktınız? Ben buralardaydım daha önce. Dur. Ha, oh ne oldu lan? Nasıl patlattım ya arabayı? Arabaya bittim. Gide, peşinden de gidemedik çünkü öldürdük. E, okay arabayı ara, arabanın tam olarak nasıl patladığı konusunda çok bir fikrim yok ama bence başarılı bir Ah motor da gitti be bu motora bilecek binerdik ha neyse Burada dediğim gibi mikrofonu yeniden kurduğum için e, sesler nasıl cızırtı e, gıcırtı herhangi bilmem e, gürültü var mı bilmiyorum o bu konularda sizin feedbacklerinize dayanacağım Selam. şey şeyi alıyorum. Teşekkürler. Bunu aldım. Çünkü bunu alamam gerekiyor. Oo, burası ne? İlginç bir yermiş. Neyse. Ve hapikalarım izleriniz için. E, teşekkürler. Eğer keyif aldıysanız like'larınızı, yorumlarınızı e, unutmayın. Onları aşağıya bırakabilirsiniz. Daha fazlası için abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay. E, hemen Deniz yanımızda diye, Deniz'in görevini, şeyini, Date'e dedim e, Çabucak onu halledelim. Ondan sonra Sweet'in e, görevlerinden devam edeceğiz. E, geçen videoda dediğim gibi, eğer bir videoyu olduğu gibi Date'lere falan, sevgililerimizi ayrılalım diyorsanız, e, yapalım. Neden yapmayalım, neden böyle güzel bir videomuz ol, olmasın. E, yapalım o zaman. Kehlikeli bölgelere gidelim bir ödeniz. E, gidelim hemen burası zaten. Gidip vuralım, kıralım. Hı -hı. Ama burası bizim çetemizin bölgesi. Ha evet evet sık sık. Kimi sıkıyorsun lan? Sık. Kime sıktın? Lan bizim çeteyi sıktın gerizekalı. Kendin kalene gol attın ya. İnanamıyorum ya. Deniz elinde silah yok Deniz. Bence başka bir bölgeye gidip yapalım onu dur senin daha güzel yani yer... daha iyi bir çeteci bölgesi biliyorum. Daha romantik. Şuradan acaba atlayabilir miyiz? Haydi bakalım geldik burası şey. Vur. Sık. Sık sık sık aha şu şu mesela şu aynen sık. Sık sık sık, sık, sık, sık. Sıkıyorsun? Sıkıyorsun? benim bir problem yok millet deli şurası sık şuna şuna şuna şuna Şuna şuna şuna lan bak önümüze ha Oha bayağı hoşuna gitti Benim gitti Benim de çok hoşuma gitti Çok çok güzel lan çok keyifli Sık sık sık sık sık sık sık sık sık. Balas bunlar balas. Bak bize geliyorlar. Aynen oh oh. Sık sık sık sık sık sık. Okay. Sayılar fazla sayılar fazla sayılar fazla. Sayılar fazla. Sen sık arkadan biz şey yaparız yine. Radyo radyoya gerek yok. Radyo kapalı zaten da. Ha, kapalı. Kapalı. ona ona sıkalım gerçekten çünkü o Bizan değil. Öldür, öldür, öldür. Ha güzel, devam. İlişkimiz güzel ilerliyor ama şurada park edilmiş bir araba gördüm ve arabaya dayanamayacağım ben. Ya dur, balasının arabasını alayım. Canını aldık, arabasını da alırız. Hey, hey. Lastiğini de almışız, o kötü olmuş. Neyse, böyle gideceğiz biz de. O zaman balasılığın yanına böyle gideceğiz. Hayır, balasılığın yanına gitmeyeceğiz. Balasılığın öldü. inşallah balasılığın yanına gitmeyiz. Ee, başka ba. Ahaha! Wow! Ow! F ow! Hızlı bunun. Zararlarından birisi, dişlerimi <gülüyor> birbirine vurdum. Çok kötü bir şekilde birbirine vurdum anında. Kötüydü yani bayağı. Vav wow be. Heee. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Glen Park'a gidiyoruz. Ammonation'a gidiyoruz önce. Ammonation'da yapacağımız ilk alışveriş bizim... Ücreti biz mi ödeyeceğiz? Başka bir şey mi olacak? Emin değilim. Öyle bir şey. Bakalım inşallah gerçekten para ödemeyiz de Sweet öder bizim ilk mermilerimizi. Ağzımdan çok yanlış kelimeler çıkıyor bu aralar. Yapacak bir şey yok. Hah geldik sen Hadi bakalım Sweet inşallah ödersin bizim ilk harcamalarımızı. Hah. İlk harcamalarımızı sen up Sweet. ha böyle hay oldu. Neden birisini sürekli tehdit edermiş gibi konuşuyorum ya. İnsanların canını almaya fazla he hevesliyim. Doberman. Burası ammunition. Buradan silah ve cephane alabilirim. Okay, güzel. Güzel. Hı -hı, hı. Bir bölümde olduğu gibi bölge almaya ayıralım mı böyle? Kendi çetemizi toplayalım falan, gelelim. Bir de şey merak ediyordum ben. E, Los Santos'tan ayrılmadan önce. Bütün bölgeleri almanın bize getirdiği bir şey olacak mı? sanırım? parasal bir getirisi olacak. Onun dışında çok net bir getirisi olmayacak. Şu an bir bala olan Glen Park'a git ve orayıyla geçir silah lazım. Sağında onun eşine girebilirsin. Belki ilk şeyi sweet yeni bir silah satıyor olabilir. Okey. Eee Tüfekleriniz yok mu ya? Tüfek yok. tüfeklerinizin olduğunu görüyorum. Arka tarafta duruyor tüfekleriniz ya. Neyse devam O biz iyiyiz bayağı zaten elim bize tabancalarla sopalarla taşlarla gelecekler dördüncü savaşını yapıyormuş gibi gelecekler ama biz hale 3ünya savaşında olacağız o yüzden avantaj bizde O nedense zaman olarak daha geldiğiy bizim avantaj bizde oluyor olacak Balla bölgeleri. Bal, neden Balla ya? Neden Ballas değil? Ba, çünkü Ballas acaba çoğul hali mi? Böyle Ballas onların toplu hali. Ayakta duran çete üyelerine saldırır. E bu çete üyesi mi mesela? Kesinlikle bir motor çetesi üyesiydi ama bir Balla üyesi değildi. Nerede lan bunlar? Aha oradadır. Selam. Ben sizin ayakta e, duranlarınızı istiyorum. Onları da aldım sanırım. Üf, fazlaca varmış. Selam. Her şey kontrol altında diyorlar. Değil. Neden yalan söylüyorsunuz? Değil. Kontrolünüz altında falan değil. Baseball favorinde gidiyorsunuz. En azından paranız var. Paranız için size saldırabilirim. Gelin bakalım. Sen Bir tane mi var senden sadece? Arkadaşlar sizden de sadece bir tane mi var acaba? Böyle şey olur mu? Ben bunu nasıl kabul edeyim? Kendisinden sadece bir tane olan insanı kabul edemem ben. En az 2-3 tane şey alacaksın. Aşağına mı geliyorsun ya? sen? Abi elinizde beyzbol sopaları da geliyorsunuz ya. Ben mp 5 tutuyorum ve siz elinizde beyzbol sopaları da geliyorsunuz ya. Ben şu an bu silahı da harcadığımı fark ettim. Tabanca kullanayım biraz. Sizin elinizde beyzbol sopası yok gibi daha komplike silahlarla geliyorsunuz. Ya. Heh, sizin tabancalarınızı alırım. Güzel. İkinci dalgadan da kurtuldum. Sanırım üçüncü dalga ile beraber top yürüne gelecekler. Ellerindeki her şeyle. Şuna geçebiliriz zaman. Bakalım. Evet. Ellerindeki metal kütlelerin büyüklüğü daha fazla gibi görünüyor. Ama sıkıntı değil. <gülüyor> Size... Şöyle halletsen. selam hayır hayır bölge senin yes yes Hayır dur dur dur dur dur dur dur hayır çilik yeleyi alacaktım ya bölge artık soka ailesinin oldu harita re yeşil renkli işaretlendi güzel. Yeşil olacak. Yeşil bir dünya için savaşıyoruz arkadaşlar. Yeşil bir uygarlık için savaşıyoruz. Bunu aklınızdan çıkarmayın lütfen. Yeşil enerji. Bölgelerin bazen düşman çeteleri tarafından saldırıya uğrayacak. Olduğun, saldırı olduğunda sıkıntı olmaz. Hallederiz. Bunlar savunmamız gerekecek daha. Üff. İşimizi falan bölecekler ya. Kahvem kalmış Üzücü bir... Gün. Bu su sokağında görünecek para ne kadar ki maksimum? Yazıyor mu acaba? Ten Penny set me up. Ten Penny set yapma? Çete üyesini öldür. Oh yeah, that's why. Right. Aldım onu ben. Teşekkürler. Güzel. E ee, ulan sen burada ne yapıyorsun ya? Şş, bizimkiler saldırın lan. Alo hocam siz artık burada değilsiniz ha. Burası artık Grove Street. E ait. Hey hey hey hey. Ya böyle kaça kaçı koşa koşa gideceksiniz buradan. Burası Grove Street bebeğim. E ben ne yapacağım şimdi? Ha Street var orada. Şey Sweet var orada, okay. Gidelim. Önce şu eve bakmak istiyorum fiyatı ne kadar? Kimskuda. Öldü lan bunlar. Dur sen onu patlatacaksın. Wow, iyi çete kurmuşlar. 5 kişi, 6 kişilik çete var. Öldürdüm ya adamı ya. Yani. 5 kişiydi artık yine. Seviniyordu lan 6 kişilik çeteye bak diye. Şu evin sadece fiyatına bakmak istiyorum ben. Ne kadar acaba? 15.000 falan mı? Daha ucuzsa alabilirim belki. Ne kadar? 10. Abi 10.000 çok fazla değil mi ya? Biz 5000 e falan almadık mı şeyi. Yoksa 10.000'e 10 mi aldık? Holjilok'un olduğu taraftaki evi. Neyse zaten Sweet'in yanına gideceğimiz için çok da bir şey fark etmeyecek ama. Daha hızlı para kazanmamız lazım. Para kazanmamız için yapabileceğimiz başka şeyler öneriyor musunuz? Var mı böyle? Wow, gidiyormuş Şunu yapmak dışında. Üf, 2000 geldi ya en az 2000 geldi ha. Ya yanlış tarafta çekilmesini ezmeyecekti mi işte? Valdas arabasıyla girdim ben de bu sokağa. Bakalım ne kadar olmuş? 5 dolar, 10 dolar, 15 dolar, 90 dolar iyi ha. Hadi 95 ol. Bakmıyorum ay 95 ol. Ay bakmayacağım. Evet. Şöyle ben şuradan premi toplayayım. Oh ne güzel. Güç artı güç dediği şey. Ee, kondisyon. kondisyon. Dayanı dayanıklılık ha dayanıklılık kartı. Hep 2 sayı alıyorum çünkü olur da bir sayı bir şey olursa yedeğimiz olsun diye. 10 dolar daha çok güzel. 9 ile 17 mi? Şaka gibi ya. sorun göremiyorum. herhangi bir problem göremiyorum bu konuda. Losefox <gülüyor> <second cross gülüyor> <neydi> ya? just came by smoke laid out. OG. ne güzel. Oğlum çok iyi lan. Ne kadar bala öldürürsek o kadar gömülecekler, o kadar cenaze olacak. Biz o kadar fazla cenaze törenlerine saldırıp daha fazla balaslardan çıkarabiliriz. Ne kadar balas öldürürsek o kadar fazla cenaze töreni olacak ve daha fazla balas toplanacak bizim öldürmemiz için. Wow, sen şu an balasın haritadan silmemiz için müthiş bir sistem değil mi bu? Bence sürekli mezarların her tarafına takılalım. E, az önce el sıkışıyorduk falan, yok wow. wow. Hayat güzel falan diyorduk. geleceğim sende. Gelin bakalım. Ha, gelin bakalım. Gelin gel. gelin. Ne güzel taktik. Öldürdükçe daha fazla gömülecek. Yani belki ya. Neden süre veriyorsun ki bunda? Neden süre ihtiyacımız olsun abi bu şeyde? Saygınlık tam daha fazla üye her türlü hallederiz. Saygınlık konusunu dert etmiyorum zaten şu an. Ya Sanres çok özlemişim ya, gerçekten çok özlemişim ya. Sanırım Sanres kadar. İçine gömüldüğüm oyunlardan birisi GTA 5 ama GTA 4. Ee, GTA 4'ü de çok özledim bu arada. GTA 4'ü oynamayı da çok özledim. Ee, GTA 4'ü ya oynamış olacağım siz bunu izlene kadar ya da oynamaya başlayacağım. Bilmiyorum hangisi. Bakalım duruma göre. Büyük bir ihtimalle oynamış olurum da çok kesin şey konuşmayayım yani. Şu an zaman vermesinin bir olayı da tabi ki iş şey yapamıyoruz. Ee, spray falan arayamıyoruz böyle grafiti arayamıyoruz ama sıkıntı değil. Mezarlık bomboş erken geldik sanırım. Ben de hep cenazelere erken gelirim. Ben cenazelere merhum ölmeden önce gelirim hatta. Beklerim yani herkes gelsin. Dört kişi mi dalacağız gerçekten bütün cenaze törenine? KJ, tamam, come on over. Geldim ha. You'll take tamam. a position and wait for tabanca almışız ya. Köstü kötü. Tamam hallederiz, sıkıntı değil. Öylece bekliyorsun ha. Looks Tam sıkıntı Hades. Hey, Gel gel gel gel, gel. Şuradan bir de yeni şey alalım. Aslında tamam, almasak da olur. Devam, devam, devam, devam, devam, devam. devam, devam. Evet, et. Evet. Gel gel gel gel. <gülüyor> Aaa şerefsiz de koşuyor sadece. Bu kadar salak bir taktik görmemişti ama. Ooo okey okey büyük büyük e, hata yapmış olabilirim bir noktada. Memur bey memur bey memur bey, memur bey atış ediyorlar. Oho. Evet bir herifi öldürmeye çalışarak korkunç bir hata yapmış olabilir. Memur bey, hiçbir şey yapmıyor şu an. Gelsenize buraya. Hayır yapmıyorsun öyle bir şey. <gülüyor> Kendi adamımı vurdum ya. <gülüyor> Arabaya ben ve Sveti evine götürdük. İlk önce bunları alacağız. Oho. Bunun arabası da çok iyiymiş. Silahları toplayamıyoruz tabi. Polislerin o kadar umrunda değil ki. Kane öldü. Hocam bin bin bin bin. Kimseyi arkada bırakmıyoruz. Bin bin bin bin bin. Hiç hiç hiç atış etmeyin. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hemen hallettik. Hemen hallettik. Hemen hallettik. Hopp. Hop, bak, ne yaptık? Sıkmayın, gözürüz seveyim sıkmayın. Kendi Allah kahretmesin. Oğlum kendinize gelin lan, sıkmayın lan, peşimize değiller diyorum. Oğlum, sıkmayın lan, peşimizde değiller. <gülüyor> yavaşla diyorlar ya, yavaşla diyorlar ya. Yavaşla diyorlar abi ya. Polisler peşimizde değilken polisleri sıkıyorlar, sonra yavaşla diyorlar ya orada küçük bir risk aldık. Hafif bir gerildik ama olsun hallettik bence bu görevi de yaptık bir şekilde. Kendi bakın nasıl da kendi bölgemizden geçiyoruz o. Oh. Nasıl bütün zırhı her şeyi aynı anda bıraktım yere. Hayır! Oğlum problem çıkarmayın lan! Dur, hayır. Sakin ol. Burada bir şey gördüm. He. 39 boyadık güzel. Benim benim benim bilin bilin. Hocam bilmeyecek misiniz acaba? Oğlum, binmeyecek misiniz arabaya? Ö ölecek mi? Okay, Okuyayım mi bu yani? Gel bakayım. Aynen. Hah! Seni uyardım diyor ya, şöyle size bak. Şimdi polisler ve balaslar çatışıyor değil mi? Büyük ihtimalle. ha yok, bana atış Sadece duvara sıkıyorlar. Bana ulaşacağını düşünerek. Onların ballas bizim de ghost olmamızın bir sebebi var tabii ki. Ya abicim sıkmayın lan gittik. Öylece bekleyecek misiniz ya? Öylece. Tamam siz yürüyerek dönersiniz artık. Ben e, normal yollardan geri dönmeyi planlıyorum. E, normal yollar derinde motorları, insanları eze eze. Çünkü benim normal yolum bu. Yef motorlar peşimize düşürüyor zaman da çok kötü oluyor. Ya işte motorlu insanlar ezerseniz motoru polisler sizlerden intikamını alır yani. Motorlara bulaşmayacaksınız o yüzden. <gülüyor> Hop. Şuradan geçerken sanki bir yıldız düşürebiliriz. Yes. Güzel biraz daha rahatladık sanki. CJ I warned. <gülüyor> Swift'te sürekli ulan seni uyardım seni uyardım demekten başka hiçbir şey yapmıyor ya. Uyardıysan ne olacak? Uyarmadıysan ne olacak hocam? Allah aşkına söyle ya. Tam buralardan bir yerden miydi o az önceki sprey? Neredeydi? Neyse ona bakarız artık bu yere. Şuradan değil hocam. Okay. Herhangi bir sıkıntı çıkmadan görevi bitirip sevval alabilirsem çok mutlu olacağım. Evet. Görev geçirdi saygınlıklar da ama para yok. Bakalım ne kadar para gelmiş? 280 ha yani. 280 falan değil. Şöyle sevleyelim ve. Yes. Doberman mı? En Doberman mı yaptık? Ki Ve apuklarım izleriniz için teşekkürler. Eğer keyif aldıysanız lütfen like'larınızı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta mutlu, huzurlu, keyifli ve yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.